İniş takımları da sonuçta bir mekanizma içeriyor. Hidrolik sistemi ve elektrik sistemi bir kumandası var. Topladığınız zaman bunun tekrar açılmaması durumunda düşünün ki ilk uçuşta gelip uçağı gövde üstüne indiriyorsunuz. Bunun riskini kimse almak istemez. Tabii ki yerde alver testleri yapılıyor ama uçak tabii ki 3 boyutlu ortamda şimdi bir yüksek irtifaya çıkıyor, soğukla karşılaşıyor, değişik hava şartlarıyla karşılaşıyor. Dolayısıyla idealden uzak bir hava şartında olduğu için bu riski almamak için bütün ilk uçuşlar bu şekilde iniş takımları aşağıda yapılır. İniş takımları da sonuçta bir mekanizma